Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 50'de kalmıştık arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. قَوْلِ النَّبِيَّ عَلَيْسْسَلَاتُ Vesselam Bu şeyi anlatıyordu hatırlarsanız. İki mü'min grup karşı karşıya gelip savaşırsa ne tarafta yer almak gerekir, haklı olanın tarafında yer almak gerekir diyordu. Farklı olan zanim olsa bile orada yer almak gerekiyordu. Bunları bir takım rivayetlerle destekliyor. Kavli nebi aleyhissalatu bu Hazreti Peygamber'in şu e, sözüne binaen diyor. La yedrukum cevru men yani zalimin zulmü size zarar vermez. Ve la adun ve la adun men adilin adaleti de Burada esas gereği olan sizin tavrınızdır gibi bir şeyi iman ediyor. وَلَكُمْ اَجْرُكُمْ Sizin mükafatınız, karşılığını size وَعَلَيْهِ وَزُرُهُ Onun da kendinedir. اُوْتُ لَهُ Ona tekrar sordum diyor. Tabi burada kim öğrencisi ona soruyor. Ma taqulu فِي الْخَوَارِ جِلْ Halici muhakkime ne demek? Ee, tahkimi tahkimde ortaya çıkan hariciler. Haricilerin şu sözü hakkında ne dersiniz? Kâl, Ravani ki hum bu ahbasul haricî. Bu hakimci hariciler haricilerin en şerrileri, en kötüleridir. Bunun üzerine imama şöyle sordum ani tekfir eder miy onları tekfir etmemiz gerekir mi tekfir mi edeceğiz Ali dedi ki iman la Ali tekfir etmeyiz Peki ne yaparız Velakin nukatiluhum onlarla savaşırız Ala ma qataluhum el emme min ahli el hayır ehli, yani iyilik, iyiliğin ehli olan imamlarımızın savaştığı gibi onların yolu üzerine savaşırız. Kimdir bu imamlarımız diyor. Ali ve ibn-i Abdil Aziz'i Hazreti Ali ve Ömer bin Abdü Aziz'dir. Onlar gibi bu hariciler ile savaşırız. Kultu ne yine sordum diyor. Binel havariciler eee hem bu bir getiriyorlar ve namaz kılıyorlar. Ve yatluna Kur'an'a Kur'an-ı Kerim okuyorlar halba tezkuru hadisi Ebûâme anhu yani şeyi hatırlıyor, hatırlıyor musun diyor Ebû yani Ebi Umamen'in hadisini hatırlıyor musun diyor Nerede söylemiş onu Yine, دخل mescide دمشقا Yani Şam mescidine girerken söylediği şu sözü hatırlıyor musun Ne demiş? Fihi ru'su'n-nâs e min el yani orada insanların önünde, haricilerin olduğu bir ortamda <gülüyor> kale ebu umame dedi ki li en bi galibin el humsi yu <gülüyor> ebu galib <gülüyor> el humsiye Ya Ebu Galibin Tahta Eddiğimiz Sema Eddiğimiz Sema gökyüzü, gökyüzünün altında öldürülen en kötü insanlar, en şerir insanlar bunlardır. Ve Ebu Umame tenfizelike Ebu Umame bunu duyunca tamam yani Ebu Galibin bu sözünü duyunca ki Ağladı. Fekal Abu Galib'in. Ebu Galib burada sordu. Ya Ebu Umame'de. Ey Ebi Umame. Ebu Umame sordu. burada. Ne sordu? Şey, Ebu Umame'de soruyor. Ebu Galib soruyor. Ya Ebu Umame'de. Hayep ki, ey abi Yumamet, seni Allah'tan nedir? diye sordu. O da dedi ki, innahum kano muslimine, yani onlar Müslümanlardır. Wa yani e, şu e, senin sözünü işittiğim halde, yani. Sen şu sözü söylüyorsun. Bunlar Müslümandır. Ben şunu işittim. Yani işittiğim şeyi söylüyorsun. Daha önce haberim olan bir şeyi söylüyorsun. Kale, dedi ki Yani yazıklar olsun gün bir şey olsa gerek. Bu Allah-u Allahu allah Teala Bunlar hakkında şöyle diyor. Yevme tabiyatı vücuhun ve o gün bugün yani ahiret gününde kim yüzler vardır böyle pırıl pırıl parıl parıldır kimileri de kararmıştır fe tesvettu vecuhum yani bu yüzleri karalanır ekfertum ba'de imanikum siz iman ettikten sonra küfre girdiniz fe zullu azaba azabı tadın o zaman bima kuntum tekfuruna imkanı da seri karşılık olarak. Ve ammellezîne byaḍa'at yüzleri arıldıyanlara gelince ve onlar Allah'ın rahmetini kazanmışlardır. Bu ya orada cennette kalıcıdırlar. Qalehu ona şöyle dedi e şey yani şunu mu diyorsun? Te quluhu duydun ve Yani bunu sen mi söylüyorsun? Yoksa Hazreti peygamberden bir şey mi duydun? dedi ki: Yani bunu yani keşke duymasaydım, ama yani duydum anlamında bir kere değil, ev merrâteyni, iki kere değil, ev selâs-i merrâtin, üç kere değil, ilâsev-i merrâtin limâ hattestukumûhû size anladım, yedi kere e, duydum diyor فَكَفَرَتْ خَوَارِجُوا كُفْرًا نِعْمِ yani haricilerin işlediği şey, yaptıklarında küfran-ı nimettir, yani nimete karşı nankörlüktür. Yani böyle esma ve ahkama dair bir şeylik değil de ne diyelim? Yani kastı o. Öyle anlaşılıyor. Kefara bima Allahu te'ala aleyhim onlar ne yapmışlardır? Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmişlerdir. Kudru şunu sordum. Bunun üzerine şunu sordum. Yani bu rivayet aktardıktan sonra. El-Havaricu. İzâ karacû. Yani isyan ettiklerinde. Ve harabû. Savaştıklarında. Ve agarû. Ve insanlara saldırdıklarında. ilk önce saldırıyor. Sümme Sonra barış içerisine gidiyorlar. Barış yapıyorlar. Barış ortamına giriyorlar. Helyetbauna bima faalu. Bu önceden yaptıkları için herhangi bir takibata uğrat uğrat uğratılırlar mı? Yani bunun hesabı sorulur anlamında. Kale dedi ki: "La aleyhim ba'des harb." Yani haram savaş sona erdikten sonra bunlara herhangi bir ceza veya tazminat gerekmez. aleyhim bunlara herhangi bir hadd uygulanmaz. eee ወደም كذلك yine kan da istenmez. Yani kızas da uygulanmaz. bunun üzerine sordur. Öyle madalike. Yani ortada bir durum var. Gâle dedi ki, şundan dolayı, لِلْحَدِيْسِ اللَّذِينَ تَعْلَهِ Yani gelen şu hadisten dolayı. Size ulaşalım. اَنَّهُ Nedir o? لَمَّا وَقَعْسَ الْفِتْلَتُ بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında Fitne vuku bulduğunda yani buradaki kastettiği fitneler sahabe döneminde işte Hz. Osman'ın e, katledilmesinden şehit edilmesinden sonra gerçekleşen fitneyi kastediyor. ediyor. İkkatli Osman radıyallahu Osman'ın öldürülmesinden sonra insanlar arasında fitne vuku bulduğunda festema'at ashabu radıyallahu alaihim ala yani sahabe şu görüşte birleşmiştir ortak genel kanadır şu anne men asab demen yani savaşan bir tevilin yani onda bir hayır gördüğü düşüncesiyle savaşmıştır yani böyle yorumlamıştır ve bunun için savaşmıştır. Kolāku da alehi yani bu kötü niyetli olarak yaptıkları bir şey değil anlamındır yani herkes iyiliyetle hareket etmiştir ama sonuçları çok acı olmuştur. Dolayısıyla bunlara herhangi bir şey yönetmek doğru değildir. Yani kasıtlı bir suçu işleyen ile bunlar arasında ayrım yapmak gerekir diyor. وَمَنْ أَصَابَ فَاجَنْ حَرَمَنْ Yine böyle yanlış bir işi doğru olarak değerlendiren bir kimse de tevil, Yani böyle yorumda bulunduğu için olmuştur. Felahatte aleyhi. Buna da herhangi bir hat gerekmez. Ve men asaba Bir tevilin. Herhangi bir kimse de ne diyelim bir mala el koyduysa, bir malı aldıysa felah tabe aleyhi. Buna da herhangi bir takibat yapılmaz. İlla. Ancak şu vardır. En yücedel mal. Eğer o aldığı mal bulunursa bir aynihi bizzatihi o. Fe ile sahibi. Kimden aldıysa ona iade edilir. Kutu. Ondan sonra şu soruyu sordum. Kale kayru. Adamın birisi şöyle derse. La a'riful الْكَافِرَ كَافِرَ Yani kafiri kafir olarak bilemem derse bilmiyorum kafiri kafir olarak bilmiyorum derse hala dedi ki huva mislu o da kafir gibidir öyle diyen bir adam o da kafir gibidir buldu sonra tekrar şöyle sordum en kale Ad bu adam şöyle der. La adri ayin mesiluk kafire. Yani bu kafirin varacağı yer neresidir? Bunu bilmiyor. Yani e, ahirette varacağı yer anlamında. Neresidir onu bilmiyorum derse kale dedi ki İmam azamlar bu mesele Huve cahidun di teala. Bu adam mı? Yani Allah'ın kitabıyla mücadele ediyordur. Yani Allah'ın kitabında açıkça belirtilen hususlara karşı geliyor. Bu huve kafir. Dolayısıyla dolayısıyla da o da kafir hükmündedir. Yani niye? Çünkü kitapta geçenin aksine olan bir hususu ısrarla savunduğu için yani bilini bu eee düşük beyan etme olarak değerlendiriliyor. Yine ona sordum. Fe ma ne dersin? Law enna raculan lehu. Yani bir adama sorulduğunda yani, e, ne dersin? Yani, Mümin'dir. O adam işte sen müminsin diye sorulduğunda bu konuda ne düşünüyorsun? Kale dedi ki Allah'u alem Allah en iyisini bilir derse bu adam da Adamı soruluyor. sen mümin misin? Allah bilir derse Kale dedi ki İmam-ı Azam huve şakkun fi imani yani adama sorulur sen mümin misin? o da El doğrusunu Allah bilir derse bu adam imanında şüphe ediyor demek imanında şüphe ediyor demek bu tür bunun üzerine tekrar sordum Ebu Mutti'yi sordum tekrar fehel beynel kufri vel imani menziletun illen nüfab şimdi yani bir, lezle, bir konu küfür bir tanesi de iman bundan başka bir konum daha var o da ifak yani münafıklık peki bu adam ve huve ahadü bu üç konumdan hangisine girer imma müminun ya mü'mindir ev kafirun veya kafirun hangisini diyeceğiz hale dedi ki la yani bu şeyi diyemeyiz Neyi diyemeyiz? Neyse bir münafık. Men yeşu'fu fi iman. İmanında şüphe eden bir kimse münafık değildir. Yani kâbü niçin? Kâle li hadîfi sahibil muâd ibni cemelin ve bin mes'udin. Yani sen şu e, Muaz bin Cemel ile Abdullah bin Mesud'un arkadaşının sözünü Muaz bin Cebel ile Abdullah bin Mesud'un arkadaşının sözünü anlattı. Dedi, dedi ki Hatteseni Hammadun an Haris ibn Malik Hammad, yani hocasını kastediyor İmam Muaz'ın. Hammad, Haris bin Malik'ten yani Haris bin Malik de Muaz bin Cebel ile Abdullah bin Mesud'un arkadaşı. Yani direkt Haris'ten duymuş Ebû Hanif'in hocası Ahamm. O, kana min ashabi Muadib'ye Cebel Cebel Ansvariye ki Haris bin Malik e, Muaz bin Cebel arkadaşlarındandı. Yani yakın arkadaşlarındandı. Falâb <gülüyor> ma hâzrâhu'l Muaz bin Cebel ölüm döşeğine düştüğünde yani ölmek üzereyken Beka Haris ağladı. Kale muazzur Ölüm döşeğindeki Muazz ona şöyle sordu. Ma ki ya Haris? Ey haris seni ağlatan nedir? Kale haris dedi ki Ma yebkini beni ağlatan mevtuke Senin şu an ölüyor onmandır. Senin ölümündür beni ağlatan. Kız <gülüyor> iyi biliyorum. ahirete <gülüyor> Ahiret yani bu dünyadan senin için daha hayırlıdır. onu da çok iyi biliyorum. Lakin menil muallimu ba'daka? Senden sonra bize kim öğretecek? Bizim hocamız kim olacak diyor senden sonra. Ve yurwa minal alimi ba'daka senden sonra biz hangi halinden ve hangi halinden bu bilim aktarılacak. Mehlen, <gülüyor> yani mehlen dur bir sakin ol. Wa eke sen gideceğin yer yani benden sonra varacağın yer bi Abdullah ibn Mesud'a kaptı bilmesin. Ben öldükten sonra onun yanına gideceksin. Kaleləhu dedi ki, tavsiyini bana tavsiyede bulun, faavsa hu min Yani e, o da Allah'ın dilediği şekilde sana tavsiyelerde bulunacaktır. Sonra Muaz bin Cevher dedi ki, ihzar zelleter alimi. Alimin hatasından korun. Âlimin yani hatasına dikkat et. Sen de o hataya düşme. Gâle dedi ki yani muhtemelen Haris diyor فَمَادَ مُعَذَمْ Bundan sonra Muaz vefat etti. وَقَدِمَ الْحَارِثُ الْكُوْفَةَ Haris Çufe'ye geldi yine ashabı Abdullah bin Mesud'un arkadaşlarının olduğu ortama geldi. E neresi burası? mescit ortam. Ve diye salati ezan okundu. Biz çağrısını ne diyoruz? Ezan diyoruz, değil mi? Haris dedi ki Kunu ile hadi daveti, davete idare et Yani bu davetin gereğini yerine getir. Hakun diye kulli müminin ben semiahu, her mümin için duyunda gerekir. Ne gerekir? en yüce ibahu duyduğunda daveti duyduğunda icabet etmek gerekir. Ümmet üzerindeki bir haktır. ile ileyh Harise baktılar şöyle. Ve galu dediler ki inne Yani sen mü'minsin Yani biraz da soru edaldı. dedi ki nam Evet, İni la mukmin, kısmini tabbem min. Fetâgamuzu bhi. Şuna bilin lanabak. Faklallah yani bin Masud lanabak. Faklallah bin Masud. Faklallah bin Masud. Faklallah bin Masud. Faklallah bin Masud. Faklallah bin Masud. Faklallah bin Masud. Faklallah Fekalil hadisi misli kavunhum yine o da aynı şekilde yani asabının sorduğu şekilde arkadaşlarının sorduğu şekilde o da harice sorular sordu. Fenekesen eee Harisu rasehu ve beki, ve baka Bunun üzeri Haris ebedi başını ve ağlamaya başladı. Yani bu muamele karşısında ağlamaya başlıyor. Ve kâle dedi ki Rahim, Rahimallahu mu'azze Allah mu'azze rahmet eylesin. Fe akber bihi ibne mes'udin Onun ölüm haberini İbn-i Mesud'a Abdullah İbn-i Mesud'a haber verdi. Mu'azze ifade etti. Diye. Fe kâle lehu Sonra dedi ki inne le mu'minun ona soru sordu. Sen mü'min misin? Kale, evet mü'minim. Kale o zaman sen şöyle diyorsun inneke min ehlil cennet cennet ehli olduğunu söylüyorsun. Kale dedi ki rahimallahu mu'aden kim diyor bunu? Haristir. Allah muazzar rahmet eylesin. Fe innehu evsani en ahzere zelletel alim. Beni uyar, yani bana tavsiye vermiş, şöyle bir tavsiye bulunmuş. bulmuş. <gülüyor> alimin hatasından sakın. İhtadet <gülüyor> alimin hatasından. Vel ahzı bi hukmi münafık. Münafığın verdiği bir hükmü almaktan da sakın. Kâle bunun üzerine Abdullah bin Mesud dedi ki فَهَلْ مِنْ زَلَّتِنْ رَعِيْتَ yani hayrola bir hata mı gördün? Halis, ey halis sen bize bir hata mı gördün? Kâle dedi ki Neşhedtüke billahi, ya Allah aşkına diyor ya Allah aşkına Aleyhsel Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Feylam'da Kana ve nasıl görmedim Allah Teala Yani Hazreti Ömer döneminde insanlar üç kısımdan oluşmuyordu yani üç gruptan oluşmuyordu. Müminun fi sıri ve alâniye. Yani Müslüman hem gizli olsun hem gizlide hem açıkta Müslüman olan mümin olan her halükârda ben mü'minim. Yani mü'min olan. Ve وَكَافِرٌ فِي الصِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ Hem açıkta hem gizlide. Kafir olan. وَمُنَفِقٌ فِي الصِّرِّ Yani gizlide münafık yani kafir olan. وَمُؤْمِنٌ فِي الْعَلَانِيَّةِ cürüşte de mü'min olarak gözükecek. Üç sınıf. Femin ey İstelaşinda, ey Abdullah bin Mus, sen bu üç gruptan hangisindensin? Diye soruyor. Ama ana Yani Allah size bunu istediğinde ben sana şöyle cevap veririm. Yani işten gönülden bir cevap istediğinde. فَإِنِّي مُؤْمِنُمْ فِي الصِّرِّ وَالْاَنَانِيَةِ Ben ilk kurtandım Hem açıkta hem gizlide de mümin olan. Kale bunun üzerinde Haris dedi ki فَلِمَا لُوْتَنِي حَيْسِ قُلْتَ Yani şöyle diyerek o zaman beni niye ayıplıyorsun? diyor. Sen diyorsun ki ben hem gizli hem açık müminim diyorsun. Diyorsun. Bunu söylüyor, mu söylüyor. Peki ben şöyle, şöyle söyleyeyim de niye beni ayıplıyorsun? Yani bir ayıplama bir ruhu var. İnniyle müminim. dediğinde. inniyle müminim. Ben müminim dediğinde peki beni niye ayıpladı? Bak sen de diyorsun. Ama Dedi ki. Evet doğru söylüyorsun. Bu benim hatamdır. Kusura bakma. Bu benim hatamdır. Fetfenuha aleyha. Aleyye. Yani e, muhtemelen harisi her şeyi kastediyor. Bu günahı bununla beni defnedin. Yani bu günahımla defnedin. Dedi. Te rahimallahu all, rahim muazzam Allah Muaz'a rahmet eylesin. Yani burada şunu şu ders çıkarıyor. Şunu diyor. Yani bir mümin mümin olduğunu Kesin ve net bir şekilde söylemesi gerekir. İmanda şüphe olmaz. İmam-ı Azam'ın vurguladığı husus bu. Kutul bir Hanife'de. Sonra Ebu Buti diyor ki, gene bu Hanife'ye İmam-ı Azam'a sordum. Allah rahmet eylesin. Femen kale, şöyle diyen bir adam inni min ehlil cennet tam yani ben kesinlikle müminimden öte adam bir de şunu diyorsa yani ben cennetliyim ben cennete elliyim diyor ki İmam imam azam dedi ki Kedip. yalan söylenmiş la ilme lehubih yani buna dair bir bilgisi yoktu yani burada e, yani bir edebi ifade ediyor. Yani Allah insan ilişkisindeki bir edebi ifade ediyor. Evet sen mümin olduğunu yani iman ve küfür senin tercihine bağlı bir şey. Değil mi? Yani bu tercihini açıkça söylemelisin. Ama cennetin sahibi kim? Allah. Evet yani o sözünü belirtmiş. Biz onu umuyoruz. Umut ediyoruz. Ama yani sanki tapusunu almış gibi tabir yerindeyse tapusunu almış gibi yiyemezsin. Bilgisi yoktur. Kanet dedi ki: "El müminün men yedhul cennate bil -imani. Yani kimdir? Cennete iman ile gelir. "Yağlabu <gülüyor> fil nadi alhathasi." eylemlerinden dolayı, yani günahlarından dolayı da cehennemde azap göre. Deniz yani sünnet şey bu ya. E, yani yaptığı günahları ölçüsünde cehennemde azap görecek, ondan sonra çıkacak iman sayesinde. Ha, bunu yine şey söylüyor şey, şey, mam-ı azap. O zaman şunu sor, yani burada şunu da ifade edeyim, yani bir anlamda e, o mürciyeyi eleştir, yani aşırı mürci gruplar var ya, eğer kişide iman varsa e, masiyetlerine zarar vermez, yani ne kadar gün da gene gideceği cennettir, hiçbir şekilde cennete gitmeyecek. Burada ona bir eleştiri görüyoruz, yani mümin evet imanıyla cennete girendir, mümin insandır, yanlış yapabilir, günaha girebilir. Ha, bu, bunların da cezasını çeker. Onu buyuruyor. Buyur. Sordum. Peynkale şahit derdi ise. İnnehu bin ehlin nâli. Yani o cehennem ehlidir. Öyle derse. Öyle teziben. Ne yalan söylemiştir. Le'ilme lehu bi'yi. Çünkü buna dair bir bilgisi yani Allah Allah'tan kesildiği bilgi alıp söylemiyor bunu. Buna dair bilgisi yok. böyle diyen bir adam Allah'ın rahmetinden umudu kesmiştir. Yani burada şeyi de görürüz. Beynel havfi verreca ilkesi var ya, onun açıklaması. Yani ne kesinlikle emin olacaksın ne de umudu keseceksin. Bunun arasında olacağız. Bu adam Allah'ın rahmetinden umudu etmiştir. Sala <gülüyor> ala wa ala Allah ala wa ala wa ala wa ala wa ala wa ala demesi gerekir wa ala wa ala wa ala wa ala wa ala wa ala wa ala wa bir mümin imanında şüphe edemez. Yani yani biz müminiz ama yani Allah daha iyisini bilir demez. Ne demesin? Ben gerçek mümin demezsin. Kultü sordum o zaman. Dedim ki eyekul imanum ke imanil melaiketi. O zaman onun imanı, meleklerin imanı gibi dir. Ali dedi ki: Nam. evet. Onların imanı gibidir." Şimdi bir tip laf var, dipnot onu veriniz arkadaşlar. 3. dipnot. "Nehme kana imanuhu huve Burada iman nedir? Kesin bir akittir. Kesin Kesin, şüpheyi götürmeyemiyor. Bundan önce, lâyiym ki müfii asla. Yani bu akti bozacak, ortadan kaldıracak bir ihtimal mümkün değildir. İman yüz olur, yüzde doksan dokuz şey olmaz. Peygur ve müminle imanı. E, aynadır. Eşdeğer. İmanların noktasında bir üstünlük yoktur. Fetafak olun değil mi? Üstünlük hangi durumda söz konusu olur? Ameller durumunda söz konusu olur ki Elleti diye amellerde ne? Min temalil iman. iman. İmanın kemalindendir. Yani imanı tamamlayan şeylerdir. İmanı mükemmelleştiren şeylerdir. Ve emmâ ce'alul amelil ruknen minel imani. Bu imanı pardon ameli imanın bir rükmü olarak kabul etmek. Bu durumda fe'l yumsinu uğul etmalli Şundan kurtulmak mümkün olmaz. Nedir o? İmme vâkâ fîh hevâlicu evin mûtezzilet. Yani haricilerin, mutezinenin düştüğü yanlışlardan kurtulmak mümkün olmaz. Ne'udullahi min su'il Yani bir Allah'ını böyle dönüştüren, değiştirenin şerrinden, kötülüğünden Allah'a sığınır. Yani Dedi ki tamam, evet yani bir kişinin, yani bir müminin insan olan bir müminin imanı, meleklerin imanı gibidir. Oytu. O zaman dedim ki, şöyle sordum. Ben kasar, eğer kusur işlemişse, yani yapması gerekeni yapmamış, dünya işlemişse. Fe innehu mu'minun haqqan yani bu durumda yani gerçek bir mümin oluyor. Galiba dedi ki eee fahatteni hadis harisete yani bana şey anlattı Harisenin sözünü anlattı. Yani muhtemelen Hazreti Peygamber'den rivayet e, ettiği bir şey. En-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال له. Hazreti Peygamber ona sordu. Harise, Harise. "Keyfe asbahta?" Ne durumdasın? Yani nasıl sabahladı? Yani bugün nasıl yandı? Yani ne durumdasın? Hal asbahtu mu'mina haqqan. Mümin olarak, gerçek bir mümin olarak. Hal <gülüyor> dedik ki unzur ma taqul. Dedin bir bak. Te in li kulli haqqin Şunu her gerçekliğin bir hakkı vardır. Her hakikatin bir hakkı vardır. Fena hakikatu imanike senin imanının hakikati nedir? İmanının gerçekliği nedir? Fakale dedi ki azref yani kendimi dünyanın Dünyada var olan, kast o dünyada var olan kötülüklerden alıkoyup dünyadan kaçırdım, sakındım. Hatta öyle ki, اَذْ مَأْتُ نَهَارِي Gündüzleri susuz kaldım. وَأَسْهَرْتُ لَيْل۪ي Geceleri de uykusuz kaldım. وَكَعَنِّي Öyle ki, اَذْ مَأْتُ نَهَارِي Öyle bir noktaya geldi, sanki Rabbimin ağaçına bakıyormuşçasına. Bimin aşına bakıyormuşçasına. ile ahli cenneti böyle cennet ahlini izliyor musunuz? Kesin. Yetazarı onu fiha on cennet bir ziyaret halinde izliyor musunuz? Kesin. Ve kendi anları böyle yığılmışlar işte, işte, ateşin içinde Hz. Peygamber'e dedi ki hesap ver doğru söyledim tarzın bunun üzerine devam et yani yolundan sapma hesap ver doğruyu buldun tarzın bundan sakın sapma Devam et. Şura kaydı sonra dedi ki: ben kim mutlu olmak istemiyse en yandı ila. Mutlu olmak isteyen yani. bu adama baktı. varallahu taala kalbu. Yani şöyle diyelim. Mensuru en yandı varallahu Teala Yani Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir adama bakıp mutlu olmak isteyen bir kimse Allah'ın nurlandırdığı, kalbini nurlandırdığı bir adama bakıp mutlu olmak isteyen bir kimse fel yanzur ila harise hariseye baksın sonra dedi ki harise, harise diyor ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü ''Ud'un lâhe lil şahadet. şahadet'i, sen ya Resulallah Rabbime benim için dua et de bana şehitliği nasibetsin diye Hz. Peygamber'e söyledi. ''Fe alâhu'' diye, Hz. Peygamber bana dua et. Rabbim sana şehitliği nasip etsin. diye. ''Festeşhade'' ve şehit oldu. Tavuzların birinde şehit oldu. Evet. Burada şeyi söylüyor, genel çerçeveyi söylüyor. Kultu. Bundan sonra dedim ki, "Fama balu akwamin yikulun". Peki ey iman. Yani şey burada anlaşılıyor yani. E, mümin imanında şube. Bilecek. Fakat ya işte biz kesinlikle cennet biz veya işte. Yani biz cennetten çıkamayız. Demeyecek peynal olacak. Devam ediyor. Yani e, o bizim eli sünnet taratüründeki habis kendisini ayıran bir bağlama çıkıyor burada. bir Yani şu toğ bu söyleyenin ne diyor ne derler? <gülüyor> Mümin kesinlikle cehenneme girmez. Kader bunun üzerine bak çok güzel bir açıklama yapıyor burada. İmam Azad er e dedi ki: La yadkhulun nara illa kullu mu'minin Arkadaş diyor, cehenneme ancak ancak mümin girer. Tamam, mümin girer. Nasıl mümin? Ona çıktı Yani aslında cehenneme girenler de mümindir. Ama nasıl mümin? Kultu, kafası karıştı Ebu Muti'nin çorduğu ve kafir o zaman kafir ne olacak? Kafir olur olacak? Peki. Esasında onlar da o zaman iman edecekti. Yani cehenneme girdik girerken mümin olarak gidecekler. Ama tabii iş işten geçmiş bir Yani azabı gördükten sonra aklları başlarına Bunu da bir işe yaramıyor. Çünkü dedim ki vakıf nasıl olacak iman? Nasıl mümkün? Kale direktlik oldu. Allahü Teala'nın şu ayetini zikte direkt dedi. Sonra marak ve başlarına, onlar e, ne diyelim? Yani besimizi gördüklerinde, yani bes dedi Bizim azabımızı, gazabımızı gördüklerinde kalıyor dediler ki, Yani biz bir tek olan Allah'a iman ettik. Biz bittik Allah a, Allah iman ettik. Vekfanı bimak kulla bizim müşrikliğimiz. Yani artık e, dünya hayatından müşrikler yaptığımız şeyler e, şeyleri bir kenara bırakıyoruz. Onlardan yüz çeviriyoruz. Alam yok <gülüyor> yem farum. Alam yok O durumda. Yani azabı gördüklerinde yaptıkları imanlar fayda vermeyecek. Yani bizim azabımızı gördüklerinde orada yapacakları iman onlara fayda vermeyecek.